Selam herkes, Ben Roygo. Merhaba kişiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bu güzel gülmeme challenge yapıyoruz. Nasıl, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İkinci defa dedim bilmiyorum nasıl. Bugün gülmeme challenge yapacağız ama e, sizin paylaştıklarınız videoları yapacağım. Yani bu videoluk yapmayacağım ama Öteki videolarımızda gülmeme challenge'da bu sunucumuza katılarak beni etiketleyerek e, bir Oda oluşturacağım. O odaya gülmemi challenge'larınızı atabilirsiniz. Zaten sunucuyu yeni kurdum. Duyurular falan hepsini düzenleyeceğim. Sonra diyeceğim bu kanalımız gülmemi challenge yeridir. Gülmemi challenge'larını buraya atabilirsiniz. Attığınızda ben her seferinde izleyeceğim. Ve videodan sizi yani izleyerek puanlayacağım. Yani gül, güldüm mü gülmedim 3 hakkım olacak. Şimdi saniyenin izleyeceğim. Çünkü daha kimse yok. Eee. Hadi videomuza başlayalım. Açıklama arada burada sunucumun şeyi var, oradan hemen atabilirsiniz videolara başlayalım. <gülüyor> Saniye hayatının olta çürüten tipik bir Türk genci her gün oynuyor, yemek, uyku, oyun, ye yemek, uyku, oyun, yemek, uyku. Ne halinden gayet memnun. Ta ki o ana kadar. Saniyesini 60 yaşına geldiğinde dakika mı olacaksın? Gülemiyoruz, gülemiyoruz, gülemiyoruz. söyle, gülme eğitimin geri gelmesi için sizinle atacağın aşırı komik videoyu izlemem gerek. Ve eğer gülersem Evet zor olacak. Yine 3 adet film hakkım var. Ve her <gülüyor> Yapışımdan var. <gülüyor> Videonu izletmek için ise yayının açıklama kısmına bakman yeterli. Bıraktığın link otomatik olarak listeye eklenir. Ve sırası geldiğinde ekrana gelir. Ve tabi ki 10 dakikalık video atarsan Hepsini izleyecek kadar <gülüyor> Tabii ki gülmemek için bir video izleyeceğiz. Bu ne güzel girdi lan şarkı <gülüyor> Ve izleyeceğimiz video Nedense bunu gülmem için 65 yaşında sakallı bir dayı olmak gereksin diyorum O zaman ilk videoyu açıyorum hazırsanız Bakalım ilk videona gittik Orada umarım telif yemeyiz Allah'ım inşallah Saniye abi bize telif atmaz amin Çünkü Kimse bana ya, atmadı Neyse şaka yaptım ee, başlayalım 3 hakkım var benim de. Gelecek. İlkten bir güleyim. <gülüyor> tamam. Ben <gülüyor> güleceğim. <gülüyor> <gülüyor> İlk videodan gerçekten saçma sapan bir post geldim. Tebrik ediyorum sizin. O <gülüyor> <serimizle g> <gülüyor> Brandon ne <gülüyor> you how... Ne so... how... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç komik değil. Valla ben mikrofon kapattım düşünebilirsin daha. Bon kefal Bunu hayatı gülmem. Dışanlay maymuna gülmek ben gerçekten üç. artık demo olur. Ben... Ayağım kalkamıyorum canım. Dikkat et gülmem. Ayağım kalkamıyor bırak. Bunu ne bombam yapma. <gülüyor> yo, yo, komik değil, komik değil. Tamam tamam. Zordu. Sondaki gülme sesi zordu. Tamam. Okay. <gülüyor> Birden bitince böyle şey oluyorum gerçekten. Çok zor oluyor. Evet tamam tamam sakin ol. İçimde bulunayım. binlerce gülüm bizi... Tamam. Patlamam, ölmem değil mi? Böyle bir hastalık veya böyle bir ölüm şekli yok. Gülmeyi engelleyip kalp krizi geçiren insan var mı hayatta? Beklem. Yokmuş, <mor thấy> tamam. <gülüyor> yok komik değil bence. Tamam sakin sakin <Sessiz assaulted> Çek ses veriyorum belki mikrofon kapattığımız Köpeğin olur diye. Köpeğin dişi mi çıktı? <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, iki canım kaldı. Maalesef bir iki canım kaldı. Çünkü son anda gittim. Son anda gittim. İki canım kaldı. Hatta şöyle bir Gülme sayacı yapalım bizde. Tamamdır. Şöyle küçük bir gülme sayacı yaptım. Çarpılar zaten elendi. Bu neydi? Bir dakika iğne istiyorum bir tamam, <gülüyor> dakika. Diyeceğim. Ben bir kere güldüm. Zaten geçerli değil zaten artık. Ben bir kere güldüm arkadaşlar. Bir kere güldüm. Ondan geçerli Neden değil. Ben senden istedim ki. İstediğim videoyu bir daha demeyeceğim. Okay. Ben bu videoyu ilk defa gördüm. Çok saçma bir videoymuş gerçekten. <gülüyor> daha, hayır, açmayacağım bir daha. Hayır. Siz abicim. He? Ekran İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? Yok. <gülüyor> Yo. La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Amin. Komik değil komik değil gülmüyorum bu haksızlık orada? Bu, bu, bu hile abi bu hile abi 10 saniye içinde 50 tane video izletti bize adam ya doğru, doğru. ulan sen de... sen de siktir git ama yaprak dökümü yasaklanan saniye ay aman koş anne babam ne yazdırdı Bilmiyorum, anlık, anlık güldüm, an anlık güldüm, bakın, anlık güldüm. Neyse devam, devam. Beklemiyordum. Bu ben yaptım. Şu an yapıyorum zaten. Allah. <gülüyor> o ses kaydını koymayın oraya. Ya, o gülmeyi koymayın oraya. Artık beni öldüreceksiniz ya. Bekleyin ya, ben o gülme sesini açacağım ve dinleyeceğim arkadaşlar. Olmayacak yoksa. <gülüyor> tamam. Dinle, Mert, kendine gel. <gülüyor> komik değil bu. Bu komik değil. Leyla da dershane dershaneye, dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. Bugün niye yaprak dökümü var ya ben anlamadım bu. Hmm. Yaşlı adamın ko koştu, konuşamıyorum. Yok, hiç komik değil bence. Bence de. Her zaman kısa olsun. Her zaman kısa video var komik oluyor. This idiot. Just shot all over his own balls. Hiç gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Ben <gülüyor> bu Oğlum, tekrar gülmeyeceğim. Hayır, hayır, tekrar gülmeyeceğim. Ben bambu bitirdim. Tamam, Elendim de... şu an. Tekrar oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bak şunu zihin. Gerçekten bakın. Züptan. Yani evet bilerek gülmüyorum ama yani siz de bunu güldürdünüz. Gülerdiniz. Bak izleteyim tekraradan. Komik oluyor. This idiot. Area... Bambu bitirdim. De... Şu an hiç gelmedi az önce güldüm ama Arkadaşlar elendik ee, Videomuzun sonuna geldik Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın Açıklama su Açıklamada sunucu var Sunucu linki Oradan katılıp ee, Bir tane gülmeme challenge diye bir yer açacağım Oraya videolarınızı atabilirsiniz bir, bir Yani sunucuya gelen kişiler O videoyu yaptıktan sonra hepsini izleyeceğim Videoda izleyeceğim Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, dediğim gibi ben zaten şimdi sunucuyu kurmaya başlayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.